Şimdi ilk dersi de aynı şeyi yapmıştık. İslam Düşüncesi'nin yapısı, okuduğumuz bir kitap var. Bu kitaba geçmeden önce ilk önce baktığımız kişi müellifine bakıyoruz. Müellif kimdir diye. Süleyman Uluda, önce onun hakkında bir bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Süleyman Uluda kimdir diye. Süleyman Uluda, profesör İslam tasavvufu alanında Uludağ Üniversitesi'nde emekli olduğu zannediyorum. Ben de Uludağ İlahi mezunuyum. Hocamızdan ders aldık. Burada ben size e, fotoğrafını internetten açayım. Şu hocamız. E, Süleyman Uldağ hocamız eski, en ilk yani ilk dönem Türkiye'deki imam ilahiyatlar, ilk mezunlarından hem Arapça yana çok güçlü eski ozul okuduğu için Bekir Topol hocalar, Süleyman Uldağ hocalar Türkiye'deki ilk nesil ilahiyatçılar e, yani eski birikimle yetiştiği için Osmanlı'dan devralan hocalardan eğitim alarak yetiştiği için Arapçası çok güçlü. ilmi birikimi çok güçlü birisi. Ee, biliyorsunuz aynı dönem arkadaşlar Hayrettin Karamanlar, e, Bekir Topaloğlu Hoca, Süleyman Uluda Hoca aynı dönem. Hoca velüt birisi. Nasıl velüt? Ee, çok üretken anlamında bir kendi tehlif ettiği çalışmalar var, bir de tercüme ettiği çalışmalar var. Arapçasının güçlü olması nedeniyle e, İslam düşüncesine ait temel eserlerin birçoğunu e, tasavvuf kültürüyle ilgili Keramla ilgili e, temel kitapların birçoğunu Süleyman Uludağ hoca tercüme etti. Dolayısıyla hoca da hem bu kitaplardaki bilgileri tercüme ettiği için bir birikim var. Bir de kendisinin akademik yönü güçlü, analiz yönü, muhakeme yönü güçlü. O açıdan hocanın Türkiye'ye bir katkısı var. Şimdi burası İslam Ansiklopedisi maddesindeki hocanın yazar sayfası. Hocanın toplam 232 maddesi bulunuyormuş arkadaşlar. İslam Ansiklopedisinde. Şimdi ben kitaplardan kısaca size bir göstereyim. E, Kuşehir Risalesi ehli sünnet kapsamındaki tasavvuf olurla ilgili bir risale e, hocanın ülküye tecrübe ettiği çalışmalarından bir tanesi. Tasavvuf ilmine dair diye. Bunu da biz okuyacağız ilerleyen günlerde. Hocam şu an ekranda bir şey gösteriyor musunuz? Yani evet. bende gözükmüyor da. E, şimdi şöyle yapalım. Anladım. kapatayım, açayım. Hemen bu tür şeyler olursa müdahale edin arkadaşlar ekran görünmüyorsa ekran görünsün. Tamam. Şimdi görünüyor mu? Evet, şu an gözüküyor. Şimdi hoca görüyor musun? Evet. Tamam. Yani şu an fotoğrafı görüyorsunuz. Aynen. Tamamdır. Tamam. Şimdi e, Süleyman Oludağ hoca, bu hocamız. Allah uzun versin. İşte 232 madde demiştik İslam Ansiklopedisi'nde Hayatını kısaca hatırlatırız, okuruz burada. Kitaplarını göstereyim. Şu an kitaplarda görünüyor. Şunu okuyacağız biz. Tasavvuf ilmine dair Kuşeyri Risalesi. Ehli i Hünnet kapsamında tasavvuf nasıl olur? Tasavvufun esasları nelerdir? E, temel bir kitap. Şerhül Akaid Osmanlı döneminde medreselerde okutulan e, Akaid Kelam Kitabı temel kitap. Kelam ilmi ve İslam Akkaydı diye gene hoca tecrübe etti. Hücveri'nin e, gene tasavvufa dair ilkeleri içeren hakikat bilgisi hocanın tercümesi. Hayata süfi gözüyle bakmak İnsan, İslam ve İrfan Diyek'in hocanın çalışması, Evliya Menkıbirleri, Abdurrahman Cami'nin işte Beyazıt-i İslami ile ilgili, İbn-i Arabi ile ilgili, İbn-i ile ilgili, şu Feridüttün Atlar'ın Evliya Teskireleri, temel klasiklerden, hocanın tercümesi. Ee, İslam'da emir ve yasakların hikmeti, bu hocanın tehlif bir çalışması. Emir ve yasakların hikmetine dair ikinci bir kitap ben hatırlamıyorum. Yani kütüphanelerde bulunsun eğer yoksa. Ee, ileride öğretmen olduğunuz anda veya vaiz olduğunuz anda ibadetleri anlatırken sadece farz, vacip demek yetmiyor. Hikmetlerini yasaklara hikmetini de bilmek gerekiyor. O yüzden güzel bir kitap. İslam'da ahlak ve ahlak ekolleri, tasavvuf kültürüne keşif kerami, tasavvuf tenkit, dört kapı kırk eşik, İslam toplumunda sufi gelenekler, derviçlikleri, İslam'da irşad, İslam'da inanç konuları, itikad-i tasavvuf terimleri sözlüğü, ee, Muhammed İbni Münevver'in Esra-ı Tevhid yani Katip Çelebi'nin mizan Hak bu şekilde toplam 61'e yakın çalışma arkadaşlar şu an bunların hepsinin ismini okusak bir saatimiz alırız o kadar fazla hocanın çalışması var bunları üst üste koysanız yani hocanın kendi boyunu 5-6 kere aşar o kadar fazla bunları ne zaman vakit buldu ne zaman tercüme etti ne zaman ne zaman e, aktardı İnsan şaşırıyor. Şimdi kısaca hayatına bakalım. Amasya Akyazı'da doğmuş 1937 yılında. Aslında hoca Çorumlu aslında. Buraya okurken şuna da dikkat edin. CV nasıl yazılırla ilgili bu da bir örnek olsun. Kendi CV'nizi yazıp vermeniz gerekir metin şeklinde. CV yazma usulü de bu şekilde Akyazı'da doğdu. Çorum Hatip Okulu'ndan 63'te, Yüksek İslam Enstitüsü'nden 67'te mezun oldu. İslam açısından Mursi Ki'yi ve Sema başlıklı teziyle Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğretim üyesi oldu 72'de. Daha sonra Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'ne naklen atandı. Enstitüde ilahiyat alanına dönüşmesinden sonra doktorasını tamamladı 82 yılında. 87'de doçen ve 95'de profesör oldu. Hoca Kastamon İmdatip Okulu'nda öğretmenlik yaptıktan sonra Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde Bursa'da İlahiyat Fakültesi'ne dönüştükten sonra da yine Uluda İlahiyat'ta çalışmış. Ee, emekli olmuş ne zaman? 2007 yılında emekli olmuş Uludağ İlahiyat'ta. Ben 2002'ye kadar oradaydım. Hoca görevdeydi. Şimdi dediğim gibi 232 maddesi var İslam Arsık Bunun dışında saydığımız birçok tehlif tercümesi var. Yani üst üste koysak şu kitapların hepsini arkadaşlar. Bunlar cilsi kitaplar. Ee, büyük bir yekün tutuyor. O açıdan hocayı... Hayran olmak mümkün değil, tebrik hayran olmak mümkün değil, tebrik etmemek mümkün değil, çalışkan birisi. Ondaki çalışkanlık azim sizlere de bizlere de dağılsın inşallah arkadaşlar. Hocanın e, hayatını öğrenci olduğu için e, şöyle aktarayım hangisi etkilemiştir hangi çalışma? Bana göre hocanın yaptığı çalışmalardan hocanın hayatını etkileyen e, İbn Haldun'un Mukaddime eseri. E, Elinizde Arapça incelediniz mi İbn Haldun Mukaddime? Patma, patmanuş, melike, selde, ikna halde olup patma. Her bir eser mi hocam? E şimdi şöyle, elinize aldınız mı diye sorayım önce. Yok hocam. Tamam. Yok hocam. Tamam. O zaman size şöyle bir program uygulayalım. Yani burada bizim fakültenin kütüphanesinin yeterince iyi olmaması da bir etken ama. Kitap okumak gibi, kitap kültürü de olması gerekiyor sizlerde. Her kitap okuyamayabilirsiniz. Ama elinize almak, sayfalarını çevirmek, içindekilere bakmak da önemli. Şunu yapabilirsiniz, pandemi sürecinde veya geçtikten sonra, haftada bir gün diyelim, çantanızı alırsanız, okuyacağınız kitapları çantanıza işte atıştıracağınız şeyleri hazırlarsanız, Millet Kütüphanesi'ne gidebilirsiniz, bir cumartesi pazar diyelim. Millet Kütüvaresi'nde çalıştıktan sonra sıkıldıktan sonra din kısmına geçip dinle ilgili kitaplardan elinizi alıp klasik kitaplara sayfadan çevirebilirsiniz. Yani bu kitap nedir? Yazar kimdir? Neyle ilgilidir? diye. Buna kitap kültürü deniyor. Bu açıdan sizlerden olması önemli. İbn-i Haldun'un mukadimesi iki ciltlik bir eser. Bir tanesi bir ciltli 500 sayfaya yakın, iki ciltli din sayfa. Ee, i̇bn Haldun İslam ülkelerinde İslam dünyasında sosyolojinin babası olarak bilinir sosyoloji dersi aldınız mı Aldık, aldık hocam. hocam aldık o derste Çok ismi erkek. ismedi mi İbn Haldun sosyoloji mukaddime geçmiştir mutlaka ee, İbn Haldun sosyolojik tahlilleriyle psikolojik tahlilleriyle öne çıkan birisi ee, onun döneminde yaşadığı dönemde normal. İnsanlar e, olayları izah ederlerken e, basit sebeplere dayanarak izah etmişler. E, bir savaş oldu, niye savaş oldu, şu şunu dedi, bu bunu dedi, bundan dolayı savaş oldu diye. Oysa hoca yaptığı e, tahlillerde, tarihi tahlillerde, toplumlar ilgili tahlillerde sosyolojik açıklım sağlıyor, psikolojik açılımlar sağlıyor. E, duymuşsunuzdur mesela şunu, e, insanların e, kişiliği üzerinde, kültürlerin kişiliği üzerinde yaşadıkları coğrafi etkilidir diye. Örneğin der ki, sıcak bölgelerde yaşayan insanlar daha kararsız olur. Ama soğuk iklimde yaşayan insanlar daha kararlı olur, daha inatçı olur der. Bunu şöyle günlük hayata uyarlayabilirsiniz. Örneğin diyelim, Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde büyümüş yetişmiş biri de biraz daha mülayim oluyor kişilik açısından. Ama Erzurum'da yetişen, Sivas'ta yetişen, iklim açısından biraz daha sert bölgelerde yetişen yaşayan insanlar kişilik açısından biraz daha katı oluyor, sert oluyor. E bu tür şeylerin izahını yapmış Hoca e, i̇bn Haldun yaşadığı dönemde. Dolayısıyla İslam dünyasında e, sosyolojinin babası, ilk sosyoloji eseri yazan kişi olarak bilinir, önemlidir. Onun çalışması da iki ciltlik mukaddime. Yani bir ciltlik, 500 sayfa yakın. İşte Hoca, e, mukaddimenin tercümesini yapan kişi Türkiye'de. Düşünün bin sayfasızlık bir eseri nasıl tercüme etti? Büyük ihtimalle geceler uykusuz kaldı, aylar boyunca, yıllar boyunca bu şekilde bizlere kazanılmış. Bunlar niye önemli? Süleyman Oldağ hocanın bir kitabına bakarken bunlar hesaba alarak bakmak gerekiyor. Yani bizim şu an hayalimizde olup okumak istediğimiz Arapça kitapların birçoğunu okumuş ve birçoğunu Türkçe'ye tercüme etmiş birisi. Onun beynindeki, onun birikimindeki, onun hazinesindeki bilgi birikimiyle olaylara bakmak farklı. O yüzden... Süleyman Ulla gibi birinin yazdığı kitabı kenara koyun bir de benim gibi daha hayata yeni başlayan tecrübesi az olan birinin yazdığı bir kitabı bir kenara koyun. Burada yazarı tecrübeli olan kişinin yazdıkları daha ön plana çıkar. O yüzden e, İslam Düşüncesi'nin yapısıyla alakalı hocanın kitabı bu açıdan çok önemli. Şimdi ben size sormuş olayım. Baştan sona okudunuz mu İslam Düşüncesi'nin yapısını? Hocam ben e, baştan sona okuyamadım çünkü Aha. ödevlerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Tabi bu bir bahane değil ama Aynen. yani okuyamadım. Tamam, ya şöyle bu kitabı okumamız gerekiyor. E, bir hafta daha ek yaparız. Haftaya kadar okumuş olursunuz. Başka e, Esra sen okudun mu? Hocam Finan... ben gelin de... okudum. E, hatta. Tamam. Okudun. Tamam. tamam. Ok. Melike. Okudun Sevda Nur. Hocam ben de tam okumadım ama az kaldı. Tamam siz de haftaya kadar bitirirsiniz. Fatma Zehra. Benim de büyük oranda bitti hocam. Tamam tamam. Arkadaşlar e, araya final tatili ödevi girdiği için e, final ödevlerini yazmaktan dolayı yetiştirememiş olabilirsiniz. Tamam. E, haftaya cumaya müzakere etmiş oluruz. E, sizinkileri sizin görüşlerinizi almış oluruz. Biz bugün okuyanlarla başlayalım. Esra okulun demişti. Ben isterseniz kitabı kısa bir tanıtayım. Ee, sonra sizin görüşlerinizi alalım. İlerleyelim onu. Şimdi ekranı paylaşıyorum tekrar. Şimdi bir kağıdımız kalemimiz varsa yazar hakkında kenara not düştük. Ne dedik? Süleyman Uğudağ'dır dedik. Türkiye'deki İmam Hatip İlahiyatları ilk hocalarından, ilk öğrencisi ve ilk hocalarından İslam düşüncesi kültürüyle alakalı temel kitapları Türkçe'ye tecrübe eden müteccünlik yönü güçlü, tehlif yönü güçlü bir hocamız demiştik. Emekli profesör. Alana, e, bilim alanı tasavvuf. E, Yazar tanıdıktan sonra geldik kitaba. İslam düşüncesinin yapısı. E, ne kastediyor? Selef, kelam, tasavvuf, felsefe diye dört alt başlık var. Şimdi başlık bize şunu anlatıyor. İslam düşüncesi diye bir düşünce var. Hint düşüncesi var, Yunan düşüncesi var, Batı düşüncesi var, e, bu hoca İslam düşüncesine ele alıyor. İslam düşüncesi dediğimiz anda da Müslümanlar tarafından İslam coğrafyasında üretilen düşüncenin tamamı, yani akli birikimin tamamını kastediyoruz. Yani Peygamberimizden günümüze kadar yazılan, çizilen kitaplar, fikirler, tartışmalar, bunların hepsi İslam kültürü, İslam dünyasında üretilen düşünce. Hoca bu düşüncenin yapısını e, ortaya koyacağı iddiasında bu kitapta diyor ki, İslam düşüncesi dediğimiz anda, bu düşünceyi biz dörde ayırabiliriz diyor. Felsefenin bir düşünce yapısı var. Kelam e, anlayışının bir düşünce yapısı var. Tasavvuf anlayışının bir düşünce yapısı var. Bir de felsefenin düşünce yapısı var diyor. Biz bunu kitabından anlıyoruz. Ama bazen böyle kitabın e, kapağından e, anlamamada durumlar da olabilir. Okurken bunu süzmemiz gerekir. E, aradığımız soru şu. Bu kitabın e, ana fikri, ana konusu, ana problemi nedir? Ana problemi nedir? Şimdi bunu ilerleyelim. Hoca sistematik birisi, sistematik biri olduğu için mutlaka cevabını yazmıştır. Kitabın ana problemi nedir? Ön sözü de var. Ee, Ön söz, insan mutlak gerçeği, varlığın ve hakikatin, dini gerçeklerin mahiyetini ve ilahi meselelerin esasını ne ile bilir? Bu konuda esas olan bilgi elde etme vasıtaları nelerdir? Hocanın e, cevabını aradığı soru şu. Mutlak hakikati, doğruyu, dini konuları, ilahi meseleleri biz nasıl biliriz? Bilgi kaynağımız nedir? Ee, sorusu bu. Bu sorunun cevabını alıyor. Yani mutlak gerçeği, varlığın hakikatini, dini konulardaki konularda, ilahi meselelerde kaynağımız nedir? Bunları nasıl biliriz? Cevabinde de iddiası şu hocanın, tezi şu. Bu soruya karşılık bu konuda esas olan bilgi elde etme vasıtaları üçtür diyor hocam. Bu soruya ehl-i sünnet alimlerinin üç gruba ayrılarak üç farklı tarzda cevap verdiklerini görmekteyiz diyor. Nasıl ve nakil, selefin yolu. Akıl ve istilad kullanırız diyenler, kelamin yeni yolu. Keşf ve ilhamla bilgiye ulaşırız diyen sufi yeni yolu diyor. Tekrar hatırlayalım. Soru nedir? Biz hakikati, dini bilgileri nasıl elde edebiliriz? Gerçeği nasıl öğrenebiliriz? Üç cevap var diyor. Serifin verdiği cevap, kelam niye, Kelamcıların verdiği cevap, sufillerin verdiği cevap. Şimdi bunların cevabı e, temel bilgi elde etme kaynaklarına dayanıyor. Seref dediğimiz anlayış, din anlayışında e, nas ve nakil. Nas derken ayet, hadis ve bunların aktarılması dini konulardaki temel bilgi kaynağıdır. Bunların görüşüne göre. Kelamcıların düşüncesi e, akıl ve istitlal akıl ve istitlal kullanmak gerekir diye. Yani. Kelamcıların yolu var. Bir de biz gerçeği keşfe ve ilhamla anlarız diye sufi yolu var. Söz konusu sorulara verilen farklı cevaplar 14 asırlık sünni tefekkür tarihinin her döneminde aynı elde edilmesinin vasıtası 14 asırlık sünni tefekkür tarihinin her döneminde aynı derecede ehemmiyetle tartışılmış bilginin kaynağı ve elde edilmesinin vasıtası, esbab-ı ilim epistemoloji meselesi ortaya çıkmış hareketli, şiddetli ve bazen de insafsız münakaşalar edinmiştir diyor. Şimdi bizim de derste bilgi kaynakları konusu işlemiştik. Hoca diyor ki bu tartışmanın temeli bilgi kaynağına dayanıyor. Yani nasip, nakil mi, akıl ve istitlen, keşf ve ilham mı diye. Ve bu kitabında ben bu üçü, üç tasnif yaptım diyor. Bu üç tasnifi el alacağım diyor. Hoca kitabında hedefi bu üçlü anlatmak. Tekrar kitabın başına gelirsek İslam düşüncesinin yapısı nasıl ayrılmış? Yani bilgiyi, hakikat, din adına doğru bilgiyi nasıl elde ederim sorusuna verilen cevaplar var. Selefin verdiği nakil, kelamın verdiği akıl, tasavvufun verdiği ilham, sezgi İslam düşüncesini oluşturdu diyor. Hocanın bir de kitabın sonuna eklediği felsefe var. Her ne kadar toplumda, yani Müslüman toplumda ağırlık bir yakın tutmasa da e, felsefe dediğimiz İslam felsefesi de bizim Müslüman kültürde ortaya çıkan bir farklı alternatif e, niye buradaki ağırlık yani şuradaki ağırlık e, toplumdaki etkisine göre yazılmış bir ağırlık İslam düşüncesinin yapısında yani Selef bakış açısı genel bir ağırlıkta şimdi Arap ülkelerini düşünürseniz e, Suriye Arabistan e, Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn, Kuveyt ee, Kuzey Afrika gibi seref bakış açısı çoğunlukla. Kerem bakış açısıyla işte biz Hanefi İzmatı'yı izleyen Türkler var, Türklerin olduğu bölgeler var. Tasavvufun çok etkin olduğu bölgeler var. Ta Kuzey Afrika gene e, tasavvuf çok etkin. Hindistan'da tasavvuf çok etkin. Ama felsefe dediğimiz anda toplumda çok etkin değil. Yani hangi İslam ülkesinde felsefe çok güçlü şu an? Arkadaşlar bir tahminle bulunun. Yani felsefi düşünce hangi İslam ülkesinde çok etkindir acaba? Felsefi açısından hangi İslam ülkesi daha ileride olabilir? Var mı cevabınız? Yok mu? Bilmiyoruz mu? Hocam ben cevap vermeyeyim mi? Bir e, tahmin ne Aha, İran. Doğru. Aa, kim? Diye, bir, Emin doğru. olamadım hocam. O yüzden söylememiştim. İran <gülüyor> arkadaşlar. Doğru. İran. Ee, niye? Peki, İran'da şu an e, din anlayışı Şia ama Şia'yı oluşturan asıl mezhep hangisi? Yeah. Şia'nın fikirlerini teşekkül ettiren, Şia'nın fikirlerinin çoğunluğunu e, oluşturan asıl mezhep hangisi? Muhtemelen. Muhtezile doğru. Yani Şia'nın e, Şia olarak ortaya çıkmasındaki temel görüşü e, hilafet görüşü. Yani halifelik Ali ve soyunun hakkıdır diye. Bunun dışındaki diğer görüşleri Şia'dan alınma. E, Muhtezile'den alınma. Dolayısıyla İran'ın din anlayışı hayata bakışında e, şey daha etkin. Muhtezile daha etkin. Bu açıdan İran üniversite kalitesi açısından, eğitim kalitesi, felsefe altyapısı açısından bizden daha iyi durumda. O yüzden şu an ben dünyaca tanınmış kişileri sayın diye sorsam veya internette araştırırsanız dünyaca tanınan İslam düşünürleri diye i̇şte seyit Hüseyin Nasr nereli? seyit Hüseyin Nasr duymuşsunuzdur. Bu şekilde birçok bilinen kişinin İranlı olduğunu görürsünüz. Yani bunun din anlayışıyla önemli bağı var. Hayata bakışta önemli bağı var. Dolayısıyla ama biz İran'a bir felsefe hakimdir diyemeyiz şu an. Şu anki durumu çok kötü durumda, şu anki açısından söyleyelim. Yani ekonomik açıdan e, şu anki durumu kötü ama bakış açısı itibariyle felsefe diğer İslam ülkelerine göre daha güçlü. Ama İran'da tamamen felsefe hakim diyemeyiz. O yüzden Hoca da kitabında Selef, Kelam ve Tasavvuf'u ana, ana başlık olarak açmış, anlatmış ama felsefe hakkında da bilgi veriyor. Şimdi bunu kapatmış olayım şimdi. İçine girmeden. Bu kitabın temel tezi neymiş arkadaşlar? Temel problemi nedir? Kitabın. Temel problemi. Hocam, İslam düşüncesinde e, önemli yeri olan görüşleri yani belirli bir çerçevede ortaya koymak bence. Doğru. Ama şöyle söylesek daha isabet olabilir. Din adına, hakikat adına bilgiyi elde etme yollarını İzah, İslam toplumunda bilgiye, hakikate, e, hakka, din adına doğru bilgiye ulaşma iddiasında olan gruplar, e, din diyebiliriz. Sorusu bu. Din adına, hakka adına, hakikat adına doğruya ulaşma iddiasında bulunan din anlayışları. Bunlar anlatıyor kitabında. E, temel verdiği cevapta 3 üç tane. Selef, kelam ve tasavvur. Tekrar ekranı paylaşayım. İçindekilere hızlıca bakalım. Selefiye başlığı altında. Selefiye mezhebinin geçirdiği başlıca dönemler. Nakli ve nasıl takdis. Ahmet bin Hanbel dönemi. işte akla ve keram ilmine hücum. ilham ve tasavvufa hücum. Şimdi şu üç satır Selef'le ilgili temel görüşleri ortaya koyan üç satır. O açıdan, o açıdan Süleyman Uludağ Hoca çok birikimli kimli biri demiştim. Selef nedir diye düşünürseniz şu üç e, satırdan çıkartabilirsiniz. Nakli ve nasıl takdis. Selefin birinci e, temel vasfı bu arkadaşlar. Selef şu an Selef dediğimiz anda Selefiye bir mezhep değil. Bu bir din anlayışı. Yani mesela matürdilik bir mezheptir. E, eşarelik bir mezheptir. Şia bir mezheptir. Mu'tezre bir mezheptir. Ama Selefiye diye e, başlı başına bir mezhep yok. Bir din anlayışı şeklinde. Şimdi Selef din anlayışında temel özellik nakli ve nasıl taktis, yüceltmek. Bir konuda nakin varsa, nas varsa, isterse o konuda hadis zayıf olsun, e, zayıf da olsa o nakil tercih edilir. E, akıl e, tercih edilmez. Çünkü onların anlayışına göre e, akla ilk kullanan şeytandır. Şeytan da e, kendisini Hadir ademle mukayese edip, o topraktandır, ben ateştendir diye e, akli bir çıkarımda bulunup, e, Allah'a isyan ettiği için aklını kullanmasını istemezler. O yüzden nakli bana nasıl aktarılan şeyi takdis etmek, ona yüce değer vermek birinci özellikleridir. Sonra sırayla devam edecek. Ahmet bin Hanbel'in etkisi var şu anda aynı şekilde. Yani selef anlayışını seninler arasında Ahmet bin Hanbel'e ve onun yoluna, e, onun yetiştirdiği öğrencilerin yoluna işte sonrasında İbn Teymiye'ye, İbn Kayyim el Cevziye gibi Ahmet bin Hanbelioğlu'ndan giden kişilere büyük bağlılık vardır. Sonra üçüncü özellik, akla ve kelam ilmine hücum. Yani aklılığın kullanılmasına da karşı çıkarlar, kelam ilmine de karşı çıkarlar. Selefiye'nin temel özelliği, üçüncü özelliği bu, akla ve kelam ilmine hücum. Son özellikleri ise tasavvufa hücum. İlham, bilgi kaynağı olarak kabul etmedikleri gibi, tasavufa da hücum ederler. Şimdi hoca özellikle hücum kelimesini kullanıyor. Şimdi şöyle diyelim, siz veya ben bir tasavvuf bağlantımız yoktur, bilgi kaynağı olarak ilhamı kabul etmeyiz ama tasavvufla hücum edip onu yok etmeye çalışmayız. Değil mi? Toplumda varlıkları kişisel bir tercihtir. Hücum etmeyiz. Ama selef anlayışının hakim olduğu yerlerde hücum anlayışı hakimdir. Mesela Suudi Arabistan'da biliyorsunuz kabirlerin üzerindeki türbeleri, kubbeleri, yıktıkları gibi bu tür şeyleri de tamamen yasakladılar. Yani hücum edip sıfırlama davranışı, saldırı, Selefiye'nin anlayışı veya işte yine selefiyen hakim olduğu yerlerde bunların hayat hakkı olmaz. Ne kelam ilminin adı vardır, ne kelam ilmi okullarda, ders kitaplarında yer alır, okutulmaz yani, yasaktır. Ne de tasavvufun varlığı mümkündür, bunlara hücum ederler. O açıdan selefin din anlayışında, Kendileri gibi düşünmeyen kişilere hücum vardır. Hücum. O yüzden hücum neyin zıttıdır? Hücum neyin zıttı? Din anlayış açısından hoşgörünüzdür değil mi? Yani siz hoşgörü olabilirsiniz. Tasavvufçu değilsinizdir ama hoşgörüyle karşılayabilirsiniz. Yani insanlar inansın diyebilirsiniz. Senef anlayışında hücum hakimdir. Hem kerama hücum ederler hem de hücum ederler. Yani bu 66 sayfada bu anlatılır. Örneklerini okursunuz. Ve kelam anlayışı, yine üç satırda bakalım, hoca nasıl e, yansıtmış. Kelamın gayesini ele almış. İşte İslam inancını ispat etmek, savunmak. Kelam mesleğinin geçirdiği başlıca dönemleri aktarmış. İşte kuruluş dönemi, muhtezire kelamı, eşari kelamı, matuzi kelamı gibi onun aşamalarını anlatmış. Sonra özelliklerini söylemiş. Bunlar aklı ve istitlal yüceltirler. Yani aklın kullanılmayı, istitlal dediğimiz akıl yürütmeyi takdis ederler. E, üstün görürler tevil meselesi var. Yani tevil ederler. Kelam ilminde tevil bir yöntemdir. Yani okunduğu zaman Allah'ı insana benzetme şeklinde anlaşılabilecek Yedullah gibi, İstiva gibi, Errahman, Arşistelay gibi e, bazı ayetleri tevil edenler kelamda akla ve istila ile dayanarak. Bu da kelamın bir özelliğidir. Aklın değeri konusunda kelamda akla değer verilir ve aklın sınırı kapasitesi tartışılır. Bu da kelimde ele alınan bir konudur. E, Kelamcılar naslı ve selefiyi tenkit ederler, eleştirirler. E, şurada dikkatinizi çekmek istiyorum. Yukarıda hücum kullandı, burada tenkit kullandı. Arasında nasıl bir fark var, arkadaşlar? Şöyle çay içerken... E bütün de yok etmeye çalışıp, yani varlığını istemiyor, tamamen yok etmeye çalışıyor. Ama tenkit de sadece bir eleştiri olabilir. Aynen. Şimdi arkadaşlar, roman okuyor musunuz? Roman. Boş zamanlarınızda falan, cumartesi günleri sıkıldığınız zaman roman okuyor musunuz? Okuyoruz hocam, evet. Aynen. Roman okumanızı tavsiye ederim. Sadece dini kitap okuyarak hitap ediniz, güçlendiremezsiniz. Yani anlayış... Okuma anlayış kabiliyetinizi güçlendiremezsiniz. Ben çok vaktim olmuyor, iş yalmanın sıfırı değil ama e, okumanızı tavsiye ederim. Okuması gerekiyor. Edebiyatın ne faydası var? Kelime oyunlarını çok iyi kavrarsınız edebiyatta. Yani aynı konuyu e, bir paragrafta farklı kelimelerle anlatırlar. Siz eş anlamlıyı, zıt anlamlıyı, farklı anlamlıyı, e, kelimelerin farkını, kelime oyunu yapmayı, yapılmasını edebiyatta öğrenmiş olursunuz. Bizim ilahiyatçılar açısından biraz o konu zayıf. Yani edebi yönümüz zayıf. Bunu artırmanız gerekir. Bu edebiyatla ilgili bir mesele. Şimdi tenkit dediğimiz an, tenkit eleştirmek anlamında eleştiri sözel bir faaliyettir. Yani sözel olarak yaparsınız, sonra bunu kaleme alırsınız. Eleştiri kaleme almış olursunuz veya dilinizle yapmış olursunuz. Kelamcılar bunu yaparlar. Yani dilleriyle eleştirebilirler veya bunu metne dökerler Metne kaleme almış olur etici de bunu kimseye zararı yoktur. Yani dille eleştiri yapmanın da bir zararı yoktur. Metne değinmenin de bir zararı yoktur. Oysa selefiyenin anlayışı hücumdur, hücum. Siz hücumu elinizle yapabilirsiniz, dilinizle yapabilirsiniz, silahla yapabilirsiniz. Hücum kaç tarafı zarar verme amaçlıdır. Tenkitte fikre zarar verme, fikri çürütme anlayışı varken tenkitte hücum etmekte bireye çöketme amacı vardır. O yüzden e, mümkün olduğu kadar hücumun yaygınlaşmaması gerekir toplumda. Hücum anlayışına. tenkit olur. Tenkit faydalıdır ama hücumun yaygınlaşmaması gerekir. Bu niye önemlidir? Çünkü sosyal medyayı şu an bir karıştırın arkadaşlar. E, dini grupları, din adına yazan çilen grupları karşılaştırın. Tenkitten ziyade hücumun olduğunu görürsünüz. Mesela yüklenirler, hücum ederler. Birini ezmeye çalışırlar. Mesela yakın zamanda Mustafa Öztürk'ü söylediği farklı bir konu, o 20 yaştan tenkit ederiz ama Mustafa Öztürk'e yapılan şey hücum muydu, tenkit miydi? Hücumdu, değil mi? Tenkit değildi. Yani veya normal herhangi bir dini bir gruba girin orada farklı bir düşünce yazdığınız anda size hücum ederler. Yani kişiliğinize saldırırlar, küfür ederler, sizin varlığınızı üret etmeye çalışırlar. Oysa bizim toplumda, yani Anadolu toplumu Hanefi İmanetörü gibi bir toplum. Bizde e, elle müdahale yoktur hanefi dilerde Elle kötülüğü engellemek devletin görevi diye bakarız. Devlet elle müdahale eder, silafa müdahale eder. Bireylerin görevi kalben boz eder veya imkan varsa yazar, çizer, tenkit eder. Elle müdahale etmez. Oysa şu an işte sosyal medyada veya günlük hayatta Müslüman gençler arasında e, hücum e, yaygınlaşmaya başlıyor. Birine hücum etmek, e, saldırmak, yok etmek gibi. Bu kimin karakteristik özelliği? Serif anlaşının karakteristik özelliği. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi, devam edelim kaldığımız yerden. Demek ki e, kelam tenkidi kullanırken selefiye hücumu kullanıyor. Size şu soruyu sorayım arkadaşlar. Şimdi 3-3-6. 6 satırda selefiyeyi ve kelamiyeyi izah edin desem, yani size de bir ay versem, böyle bir Özetleme yapabilir miydiniz veya ben ben şahsen yapamazdım. Yani burada, Biz yapamazdık seçtik. hocam. Yani ya bu şunu gösteriyor, biriki mi gösteriyor? Yani burada hücum kelimesini kullandı, burada tenkit kelimesini kullandı. Yani sayfalarca şey bize anlatmış oldu. O açıdan kitap okumak önemlidir. E, doğru kişinin kitabını okumak çok önemlidir. Tamam. Yani ben takdir ediyorum bu açıdan. Emel hocam. E, siz bazen soruyorsunuz ya hocam kaç kelime olsun falan. Kaç kelimesi önemli değil, kullandığınız kelimeler önemli. Bir cümle yazarsınız, doğru yerde hücum kullanmışsınızdır, süper bir izah olur. Diğer sayfada tenkit kullanmışsınızdır, doğru yerde, sizin konuyu bildiğinizi anlatır. E, bu ayrımı yapamıyorsunuz diyelim, sayfalarca yaslanı çizseniz, hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla yani bu tür kitaplar veya hocaların yazdığı şeyler bize fikir veriyor. Şimdi Sufi nedir? Şimdi şu üç satırda, hoca bunu izah etmiş olacak. Sufiye derkenimiz tasavvuf akımını kastediyoruz. Ve bunun dönemleri var, geçirdiği dönemler var. Tasavvufun geçirdiği dönemler var. Yani ilk üç asırda nasıl kiramin mi sonradan ortaya çıktıysa, ilk üç asırda da takip tahkim. E, sahabeler arasında, tabi'nin arasında, tepe-i tabi arasında, yani dünya manına meyletmeyen, dünyalıklara meyletmeyen, e, siyasetten, idareden e, uzak duran, daha çok ibadetle, zühtle hayat geçiren, dünyadan uzak duran bir akım var. Biz bu döneme züht diyoruz, züht anlayışı. Ama sonraki dönemlerde e, tasavvuf anlayışı ortaya çıkıp sistemleşmeye başlıyor. Beşinci asıldan sonra da, yani 550'lerden sonra da işte Abdülkadir Geylani, Şahin Akşibet gibi kişiler e, hayatta geliyorlar ve yaşamış oluyorlar. Onların düşüncesini takip eden işte Nakşilik, e, Kadirilik gibi değişik Tasavuf anlayışları ortaya çıkıyor. Bunlara da tasavvuf dönemi diyoruz. Yani 5. asırdan sonra sistemleşip e, belli zikir okumaları, belli tarikat yapılanmaları ortaya çıktıktan sonra da tarikatlar dönemi ortaya çıkmış oluyor. E, dolayısıyla tasavvuf bir akım ama aşama geçirdi diyor. Türk dönemi var, tasavvuf anlayışı dönemi var, tarikatlar dönemi var. Sonra temel anlayışları nedir? tasavvufun veya sufiye yanına baktığımız zaman da ilhamı ve keşfi yüceltmek. İlhamı bilgi kaynağı olarak, keşfi bilgi kaynağı olarak yüceltmek temel bilgi kaynağı anlayışları. İkinci e, ikinci olarak nedir? Selefiyeyi tenkit, nakli tenkit. Yani sufiler selefiliği eleştiriyorlar. E, nakli de tenkit ediyorlar. Yani tamamen naklin üzerinden din anlayış belirlemeyi eleştiriyorlar. Şu, buradaki kasıt e, Şimdi biraz tereddüte düşebilirsiniz. Nakliyi nasıl eleştiriyorlar? Şimdi şöyle eleştiriyorlar. Sadece e, ayette, hadiste yazanla e, amelede onun dışındakini kabul etmem diyor Selefi'ye. Bu açıdan bakınınca mesela tesbih taneleri, tesbih çekmeye bid'at olarak diye olabilir. İşte e, e, sema yapmaya bid'at diyor. Değil mi? Veya bir araya gelip zikir çekmeye bid'at diyor. Selef anlayış açısından. Dolayısıyla sadece nakilde yazanları kabul ederim, nakilde yazmayan şeyi kabul etmem diye bakıp bakıyorsa, ki selefi öyle bakıyor, e, sufi veya tarikat e, e, din anlayışı içinde uygulanan birçok şey e, Peygamberimiz döneminde olmayan şeyler. Yani bir şeyle intisap etmek, e, sema yapmak, Mevlevilerin yaptığı faaliyetler veya belli zikirleri, eskârları belli dönemlerde okumak gibi şeyler baktığından da sonradan ortaya çıkan şeyler bunlara bidat deyip e, din adına kabul etmeme nakli tenkit bu e, selefiyenin anlayışı selefiye bu açıdan sufileri eleştiriyor e, sufiler de nakli tenkit derken bunu kastediyorlar yani her şeyi nakilde yazmıyor ama din adına doğruysa biz bunu yaparız diye düşünüyorlar o yüzden e, sema diyelim peygam Peygamber ya geçtiğimiz dönemlerde Peygamberimiz semah yaptı mı, semah yaptı mı diye. Her şeyi Peygamberimizin yapmış olması gerekmez. Yine uygun mu değil mi diye bakmak gerekir. Selefilerle bu şekilde daha geniş bakıyorlar. Daha hoşgörülü bakıyorlar. Şimdi şunu sorayım ben size. Gene kameramı kapatayım. İslam toplumu içinde en hoşgörülü din anlayışı hangisidir? tasavvuf bence hocam. Başka var mı? belirtmek isteyen? Müslüman mezhepler, tarikatlar, gruplar var. Bunlara din anlayışı diyelim. Fıkıh din anlayışı, kelam din anlayışı, tasavvuf din anlayışı, bir farklı felsefe din anlayışı diyelim, hayata bakışlar var. Bunların içinde hangisi daha çok hoş gömdülür? Hocam tasavvuftur bence. Evet, doğru tasavvuftur arkadaşlar. Niye tasavvuftur? Diğerlerini sınırlayan şeyler var. Mesela selef anlayışında ayetler, hadisler dışında bilgi kaynağı kabul etmiyor. Değil mi? Dışlıyor. Kiramcılar e, aklın ve akıl yürütmenin dışındakini kabul etmiyor. Bunları dışlıyor. Oysa tasavvufta daha geniş bakıyorlar. Yani aklın, naklinin dışındakileri de kabul ettikleri için hayata daha hoşgörlü bakıyorlar. O yüzden e, Türklerin arasında... Müslümanlığın yayılması da tasavvuf üzerinden olmuştur biliyorsunuz. Bunu şöyle düşünün, ee, Günlük hayattan şöyle örnek vereyim size. Temel dini bilgiler dersindeki veya e, Kur'an kursundaki e, din anlatım tarzıyla siz e, Müslüman değilsiniz, Müslüman ol, olacaksınız diyelim bilgi alıyorsunuz. Temel dini bilgilerde öğretilen şeylerle veya ilkokul dördüncü sıfatı öğretilen o e, farz vacip, e, dışındakiler diye sayılan e, ibadet formuyla İslam size anlatılmış olsa İslamiyet kabul eder misiniz? Yani size cazip gelir mi diyelim? Mesela, yani hocam da, ilk başta bir zor gelir yani öyle direkt anlatılırsa. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Çok daha anlattırmak gerekir. Mesela Allah anlatırken Allah'ın zati sıfatları, suudi sıfatları diye e, maddeler sayılıyor. Bu mu size cazip gelir, yoksa elinde şeyi var, e, enstrümanı var, e, oturup sizin itmedis çıkıyor ve ilahi söyleyerek yeri göğü o yarattı, işte gökte e, kanatsız kuşlarını uçuran yerde ayaksız ilanları yürüten odur diye Allah'a anlatıyor. Hangisi daha istecazlık gelir? İkinci dediğiniz <gülüyor> o. daha istecaz. Aynen. Şimdi fıkıhçılar veya kelamcılar bu şekilde zahiri, katı, belli forumlarda din anlatırken tasavvurçular daha genel anlatabiliyorlar. O yüzden vaktiniz olursa, mesela Mızraklı Hal diye bir hal var. İnternette de vardır. Onu bir indirip bir hafta sonra göz atabilirsiniz. Yüz sayfa civarında. Mızraklı İlmihal, 16. yüzyılda Osmanlı döneminde ortaya çıkmış Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkmış Osmanlıca bir ilmihal. Başta Allah'a anlatarak başlıyor. Sonra namazın farzlar, vacipleri, abdest, kusül, haç, zekat var. Sonra tekrar e, itikatta ilgili konular var. E, başta Şöyle başlıyor. Onun başlangıcı ben size anlatayım. E, gökteki kuşlara uç uçuran, yerdeki e, ayaksız yılanları yürüten Allah diye anlatıyor. Yani ne kadar böyle halkın anlayabileceği bir üslup. Dolayısıyla tasavvufun dili... E, enstrümanda kullanıyorlar. Daha halkın anlayacağı cazip bir dil. O yüzden her zaman halk arasında tasavvuf daha etkili olmuştur. Şunu söyleyeyim. Mesela İslam dünyasındaki sanat ve müziki hangi din anlayışı içinde gelişmiştir? Tasavvuf. <gülüyor> Tasavvuftur gene. Yani. yani şimdi bizim temel sanatlar hangisi? İşte Ebru dedik değil mi? Ebru dedik, Çin'i dedik, diğer sanatları düşünün. Bunlar da gene e, tasavvuf kültürü içinde gelişen şeyler veya müzikleri düşünün şu an bizim söylediğimiz ilahiler, ilahilerin birçoğu gene tekke tarikat e, erbabı or oralarda irat edilen, kullanılan e, din e, ritüelleri, yani zikir çekerken kullanılan veya tasavvuf tekke de kullandıkları kültür. Dolayısıyla Türkçenin musikisi yerine tasavvuf tekke e, musikisi de deniyor, oradan kaynaklandığı için. Şimdi bunlar niye söyledik? Nas'ı tenkit derken Süleyman Oğuz da bunu kastediyor. Sadece Nas'la varlık kalmamışlar. Nas'ın dışında kültürel, e, müzikle ilgili ama İslamiyet ayakları görmedikleri şeyleri de din içine alıp birleştirmişler. O yüzden e, sazı alıp söylerken Allah diyebiliyor. Oysa bir kiramcı eline saz alıp e, böyle bir şey düşünmez. Bu açıdan e, tasavvuf tabii kültür. Devam edelim şimdi. Demek ki Sufilerin özetlersek ilhamı ve keşfi taklis ediyorlar, yüceltiyorlar. Selefi ve nakli de tenkit ediyorlar. Selefi tenkit etmeleri çok dar düşündükleri için, her şeyi sadece ait hadisle baktıklar için Selefi tenkit ediyorlar. Onların nakli bakışında tenkit ediyorlar. Kelamı ve aklı tenkit, e, kelamcılar da Sufiler tenkit ediyor. Çünkü e, kelamın iddiası İslam inançlarına ispat ve bunlar izahtır. Sufiler diyorlar ki biz bu şeyi keşfle, ilhamla daha çok izah ederiz. Bunları daha çok anlarız. Yani akılla, akıl kendini bilemiyor, kendini izah edemiyor. Oysa biz keşfle, ilhamla, marifetullah'a ulaşırız. Hakikate ulaşırız diye. Kelamı kendilerine rakip gördükleri için kelamı da akla kullanmayı da sufiyle tenkit ediyor. Burada... İç e, derken şunu kastediyorum. Hocanın biraz önce kitap yurdunda kitapları aktarmıştım. Orada e, Kuşeyri'nin bir risalesini söylemiştim. E, Ehli sünnet kapsamında tasavvuf nasıl olur diye. Hoca o Kuşeyri'nin risalesini tercüme etti Türkçe'ye. Bu başlık onu anlatıyor. İç Yani tasavvuf anlayışı içinde tasavvufçuları tenkit eden bir alim grubu var. Kuşeyri bunlardan bir tanesi. Kuşeyri'yi 466 civarında yaşamış hicri, Gazali'den önceki dönemde o yazdığı Kuşehir Risalesi'nde artık namaz bizden düştü, oruç bizden düştü, hakikati yoluna biz geldik diye düşünüp İslam şeriatından, İslam inancından, ehl kapsamından ayrılma eğiliminde olan tasavvuf anlayışları var diye onları eleştiriyor. Yani tasavvufçu tasavvufçuları eleştiriyor. Bu iş tenkit. Hocam onu buraya eklemiş, bir sahibi olmak için. Şimdi burada dördüncü bölümde bir değerlendirme yapıyor. Yani üç hitap tarzı vardır diyor. Selef, Kelam, Sufiye. Bunların da kendileri tebliğ tarzı var. Yani Selef ayet hadis üzerinden dini anlatıyor. Kelamcılar akıl istediler üzerinden dini anlatıyor. Sufiler de işte keşf-ilham üzerinden dini anlatıyorlar. Bunları hoca burada anlattıktan sonra ana listedekilere baktığımız zaman bunların hangisi daha doğru, hangisi daha tutarlı diye burada bir değerlendirme yapıyor. Şimdi geldik son kısma. Burada değerlendirme bitiyor. Bu üçüyle ilgili. Hoca yeni bir başlık açmış felsefe diye. Burada kapağı anlatırken aktardım size. Her ne kadar İslam toplumunda felsefe güçlü şekilde varlığını sürdürmese de herhangi bir devlette de felsefe Egemen olmasa da toplumsal açıdan felsefe İslam dünyasında bireyler arasında varlığını devam ettiriyor. İslam felsefesi olarak da varlığını etkisini sürdürüyor. Dolayısıyla hoca bunun hakkında bilgi vermiş. Felsefe dediğimiz zaman da hoca diyor ki meşhur felsefe ve temsilcilerini bilmek gerekir diyor. Aristok ve öğrencilerinden etkilenip devam eden bir meşhur felsefe var. Bunlara kadar bilgi veriyor. İşte İngilizsin olsun, Farabisi olsun, Kindisi olsun. Sonra Tevil ehli ve tevilci filozoflar diye e, felsefede de tevilin yapıldığını, bunu kullanan filozoflar olduğunu anlatıyor. Sonra bir de işraki felsefe hakkında bilgi veriyor. Şimdi meşra felsefe nedir, işraki felsefe nedir? meşra felsefe, e, Aristo etkisine devam eden bir felsefe. İşraki felsefe ise e, sanki tasavvuftan etkilenen, ilhamdan, keşiften etkilenen, biraz daha tasavvufi yönü bulunan felsefe tarzıdır. İlham keşfet, kapı açan bir felsefe tarzı. Hoca bunu da anlatmış bilgisayar olalım diye. Sonra bunlar hakkında bilgi veriyor. Bunların tabiat felsefesi anlayışı vardır. Varlık anlayışları vardır. Materyalist felsefe vardır. Nihinizin anlayışı vardır. Kesimizin. Toplumda bir de İslam toplumunda İhvan ı Safa ortaya çıktı. Onun hakkında bilgi vermiş. Sonra tarih felsefesi, istimai felsefe. Felsefede yöneltilen tenkitler diye bu bölüm bitirmiş. Yani bu bölüm kaçta başlıyor? 223'te 240'a e kadar. Yani 20 sayfa diyelim. Bu 20 sayfada felsefe nedir? Türleri nelerdir? İslam toplumunda hangi felsefe türleri etkin olmuş? Bu 20-25 sayfada bunu özetlemiş. Dolayısıyla felsefe hakkındaki altyapı için bu önemli. Şu 25 sayfayı okumak. Neticede son bölümde üç yolun değerlendirmesi diye koca gereği başlık yapıyor. Yani Seref anlayışı vardır, Kerem anlayışı vardır, Sofi anlayışı vardır diye yine bu üç şeyi değerlendiriyor. Şimdi bu hafta ben buradan bir cümle okuyup bitirmiş olalım. Haftaya hepiniz okumayı bitirmiş olursunuz. Ben hepinizden bir beşer onar dakika değerlendirmemiş olurum. Şimdi 266'ya bir gelelim. Hoca hangi anahtar varmış? 261 sorun değerlendirilmesi. Şimdi burayı okurken biraz daha yakından fark edeceksiniz. İbni Haldun sosyoloji, e, toplumu anlamak, insanları anlamak, e, insanların kişiliği üzerinde, toplumların kişiliği üzerinde e, sosyolojik e, veya coğrafi etkenler önemlidir. Hoca bunları biliyor demiştim. Şimdi sosyoloji okumasını buradan hemen fark edeceksiniz. Psikoloji bilmesini buradan fark edeceksiniz. Hoca diyor ki değerlendirirken bazı insanlarda duyma ve sezme Bazılarında düşünme ve akıl yürütme, diğer bazılarında belleme ve ezberleme mekanesi daha fazla gelişmiştir. Yani bazı insanlarda duygusal yön daha ağırlıktır, duygusaldır. Bazılarında düşünme, akıl yürütme, aklilik ön plandadır. Bazılarında da belleme ve ezberleme, taklit ön plandadır. Bu gibi hususlar bir kabiliyet ve istidat işidir. Bunlar kişilik kabiliyetidir. Onun için de tabii iyidir, normaldir. Her üç tipinde yapacağı ayrı ayrı işler vardır. Şairlerin yapacakları iş başka, muhabislerin ki daha başkadır. İşte şairler e, hangi kişilik özelliklerine sahip olması gerekir diye düşünüyor hocam buradan. Evet arkadaşlar. Yani, ve yukarı... Aynen. Yani şair dediğimiz de, duyma, sezme, duygusal yönlülüktür. O kişi şair olur. Muhattislerinki başkadır diyor. Şimdi derken hangi kişilik özelliğini bahsediyor? Belleme ve ezberleme. Aynen. Be Aynen bellime ve ezberlemeyi kastediyor. Cemiyetin her ikisine de ihtiyacı vardır. E, cemiyetin, toplumun ikisine de ihtiyacı vardır. Şaire de ihtiyacı vardır. Muhattise de ihtiyacı vardır. Yani duyma ve sezme yönü güçlü olan insanlara da ihtiyacı vardır. E, belleme, ezberleme kabiliyeti olan kişilere de ihtiyacı vardır. Birinin çok mühim oluşu, diğerinin önemsiz veya az önemli olması manasına gelmez. Çok önemli bir cümle. Birinin çok mühim oluşu, örneğin aklın, aklı yürütmenin çok mühim oluşu, diğerinin önemsiz veya az önemli olması manasına gelmez. Zira bunlardan biri öbürünü yerini tutmaz. Bu, bu cümle de harika bir cümle. Bunlardan biri diğerinin yerini tutmaz. Yani şair gereklidir topluma, muhaddis de gereklidir, keramcı da gereklidir. Sadece duyma sezme dediğin anda diğerleri dışarıda kalır. Sadece akıl yurtma dersen duyma sezme dışarıda kalır veya ezberleme dışarıda kalır. Bunlardan biri öbürünü yeni tutmaz. Bir insana sağ gözü, sol gözünde veya kulakları gözlerinden daha az önemli değildir. Bunun gibi İslam düşüncesinde selefi, kelami ve tasavvufi düşüncelerin sol içinde, barış içinde bir arada yaşamaları şarttır. İslam düşüncesinde, toplumda yani. Silefi, kerami ve tasavvüfi düşüncelerin soru içinde bir arada yaşamalar şarttır. Herhangi bir şeyin var olması için üç boyuta ihtiyaç vardır. Herhangi bir şeyin varlığından bahsediyorsak üç şeye ihtiyaç vardır. En, boy, derinlik. Eni olacak, boy olacak, derinliği olacak, var olabilmesi için. Aynı şekilde nas, akıl ve keşf İslam düşüncesinin üç boyutudur. İslam düşüncesi dediğimiz anda, Nasrı ön plana çıkartanlar olacaktır diyor. Aklı ön plana çıkartanlar olacaktır. Keşfli ön plana çıkartanlar olacaktır. Bunlar var olmadan İslam düşüncesi mevcut olamaz diyor. Saate bakayım. On buçuk oldu. İslam düşüncesi için nasr ve nakil bir insandaki hafıza, akıl, istediler ve muhakeme, ilham ve sezgi ve his gibidir. Tekrar okuyalım. İslam düşüncesi için nasr ve nakil bir insandaki hafıza gibidir. İstitlal ve muhakeme, ilham ve sezgi, his gibidir. Hafıza olmazsa düşünmenin, muhakeme olmazsa hafızanın önemi yoktur. Bak, bu da güzel. Hafıza yoksa düşünmenin bir anlamı olmaz. Çünkü düşüncüğünü kaydedemez. Muhakeme olmazsa da, yani mukayese edemiyorsa bir kişi, analiz edemiyorsa da hafıza hafızanın bir önemi olmaz. Şimdi bizim Kur'an kurslarını düşünün arkadaşlar. Şu an Kur'an kurslarında hafıza Kullanılıyor, ezber yaptırılıyor çocuklara. Ezberliyorlar. Ama muhakeme yeteneği yok. Allah, din, inanç, dinle ilgili muhakeme yeteneği olmadığı için belli bir dönem sonra bu hafızlığını da yitiriyor çocuklar. Şu da kötü. Yani hafıza yok, ezber yok. Hiç ayet-i hadisi ezberlememiş ama o da ben İslam adına düşüneceğim diye düşünüyor. O da yanlış. Yani ayet hadisi bilmeden de düşünemez. Bir Müslüman düşünüş veya duyuş dünyasını naz akıl ve keşf unsurlarını değişik nispetlerde kullanarak inşa eder. Eğer bu üç ana malzemeden meydana getirdiği fikir sisteminde nas ve nakil ağır basıyorsa biz ona selefi, akıl ve nakil ağır basıyorsa biz ona mütekellim, keş ve ilham ağır basıyorsa da ona mutasavvuf diyoruz. Selefiler, mütekellimler ve mutasavvuflar içinde de nas ve nakle, akıl ve nazara veya da ilham ve sezgiye Azami derecede ve muhiyya şekilde ağırlık verenler vardır. Bir fikir hareketi kendi düşünce sistemini kurarken de aynı yolu takip eder. Bu şekilde burayı da isterseniz. Bundan başka İslam toplumunda tesefi düşüncenin mevcudiyetine de ihtiyaç vardır. İslam kendi varlığı için kendi dışındaki inanç ve düşünce sistemlerini imha edilmesini istemez. Örnek bir çağ olan Asr-ı Saadet'te ve sadr İslam'da ehli kitabın İnanç ve düşünce sistemine hal edilmemiştir. Daha sonraki asırlarda felsefi düşünce, İslam cemiyetinde yaşama ve gelişme ortamı bulunmuştur. Bu ortamı yitirdiği zaman İslam ilimlerindeki gelişmeler durmuş, İslam medeniyetindeki ilerlemeler gerilemiştir. Bir yerde yanlış varsa doğru da iyi anlaşılır ve takdir edilir. Yanlışların olmadığı bir yerde doğru ne bilinir ne de takdir edilir. Onun için İslam'ın dışındaki inanç ve fikir sistemleri aslında İslam'ın azametini ve güzelliğini daha mükemmel bir şekilde ortaya koyabilmesine sağlayan unsurlardır. Yeter ki İslam inanç ve fikir sistemi ehliyetli kişiler tarafından yüksek bir seviyede temsil edilsin diye devam ediyor.